Merhaba sevgili Aslan Burçları ve Yükselen Burcu Aslan olanlar Mayıs 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Evet geçtiğimiz ay bir tutulmamız vardı Boğa Burcu'nda. Sizin haritanızın tepe noktasında meydana gelen bir tutulmaydı. Ve artık 4-10 aksına başlatmış bulunmaktayız sizin adınıza. Zaten Satürn Kova Burcu'ndan sizi zorluyor bir senedin ortalama. Bakalım bu seneler neler yaşıyor olacaksınız bu dönem sizin için oldukça önemli. Tabii ki. Burada kişisel doğum haritalarınız ve dereceler önem arz ediyor ama biz burada Yükselen burca göre genel yorumlar paylaşmaya ve aktarmaya çalışıyoruz. Mayıs ayı yorumlarına geçmeden önce kanalımla yeni karşılaşan veya henüz abone olmamış arkadaşlar varsa abone olarak desteklerini gösterirlerse çok mutlu olurum. Aynı zamanda zil tuşuna basarak bildirimleri açarlarsa da yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olurlar. Böylece astrolojik gündemleri kaçırmamış olurlar. Bakalım şimdi Mayıs ayında siz sevgili Aslan Burçları'na neler bekliyor. Öncelikle 1 Mayıs oldukça güzel bir gün. Venüs ve Jüpiter kavuşuyor. 27 derece balık burcunda yaşanacak bu kavuşum. Biliyorsunuz geçtiğimiz ayda jüpiter Neptün kavuşumu yaşanmıştı. Çok özel bir kavuşumdu. Hatta enerjisi de çok ağır bir kavuşumdu. Bu kavuşumu siz 8. evinizde yaşamıştınız. Ve yine bu dereceleri tetikleyen bir etkileşimden bahsediyoruz 1 Mayıs tarihinde. Demek ki çok e, kuvvetli bir destek görüyorsunuz sevgili Aslan Burcu'lara. Birçok Aslan Burcu'nun beklediği toplu paralar varsa, destekler varsa, alacaklar varsa, borç ödeme ile alakalı planları, programları varsa, belki operasyon planları varsa e, ameliyat gibi bunlarla alakalı gerçekten çok şanslı, çok şifalı bir süreç. E, elinize toplu paralar geçebilir. E, yapmak istediğiniz harcamaları yapabilirsiniz. Özellikle ruhsal ve spiritüel anlamda çok gelişeceğiniz, çok derinleşeceğiniz bir süreçten bahsedebiliriz. Ki e, Balık Burcu zaten bu temaları tetikler ve 8. evde keza aynı şekilde. Çok iyicil, çok keyifli bir dönüşüm sürecindesiniz ve bu konuda destekçileriniz de var gözüküyor. Yine e, 1 Mayıs'ta Venüs Plüto arasındaki etkileşime baktığımız zaman... Özellikle e, bu noktada belki de e, hayatınızda size yardımcı olacak insanların varlığı da söz konusu olabilir. Belki de bir rutin değişikliğine gidiyorsunuz. Yani rutininizi değiştiriyorsunuz. E, burada birçoğunuz yogaya başlayabilir, namaza başlayabilir. Yani hayatınıza daha e, şifa getiren bir alışkanlık katmak adına Mayıs'ın başlangıcı çok özel ve e, destekleyici. 2 Mayıs tarihinde Venüs Koç burcu transitine başlayacak. bu transit de sizin haritanızın 9. evinde etkili demek ki seyahatler, gezmek, tozmak, okumak, araştırmak adına çok keyifli zamanlar. yeni girişimleriniz varsa özellikle uluslararası alanlarda olabilir, hukuksal alanlarda olabilir. Sosyal medya üzerinden olabilir veya akademik kariyerinizle alakalı olabilir. Bu anlamda destekleneceğiniz, adım atmaktan çekinmemeniz gereken bir süreç olacaktır ki 4 Mayıs'ta da çok güzel destekleyici, hadi harekete geç dedirten etkileşimler var. Nedir? Jüpiter ve Plüto arasında, Mars ve Uranüs arasında çok keyifli açılar var. Yani size destek geliyor arkadaşlar bu ay. Yani adım atmak için bir takım bahaneleriniz varsa artık bu bahaneleri öne süremeyeceğiniz bir ay aslında. Hem bir taraftan hayatınızda belli alanlarda kırılmalar yaşıyorsunuz, hem de bir taraftan destekleri zaten görüyorsunuz. Belki e, değişime direnç gösteriyor olabilirsiniz, sabit bir burçsunuz ama e, bu destekleri biraz da görmeye çalışın olumsuza odaklanmak yerine. 5 Mayıs'ta e, 14 derece boğa burcunda güneş ve uranüs kavuşacak. Çok özel, çok önemli bir kavuşum. Özellikle haritanızın tepe noktasında meydana gelen bu kavuşum çok ani sürpriz değişimleri tetikliyor ve... Birçoğunuz iş değiştirebilir, meslek değiştirebilir, çok radikal kararlar alabilir. Belki uzun zamandır bunları planlıyor ve düşünüyorsunuz ama e, insanları ilan etmemişsiniz. Bunun ilanı yapılabilir. İstifa edenler, evlenenler, boşananlar yine bu süreçte oldukça aktif olabilir. Otorite konumundaki kişiler, devlet, hükümet, e, anne, baba, e, patron gibi kişilerle alakalı da beklenmedik gelişmeler yine bu kavuşumla beraber yaşanabilir. 10 Mayıs tarihinde Merkür Retrosu başlıyor. Merkür 4 derece ikizler burcunda sizin 11. evinizde retro harekete başlayacak. Bu da özellikle şöyle bir kariyer değerlendirmesi yapmak, bir durum değerlendirmesi yapmak, belki sosyal çevrenizi gözden geçirmek, arkadaşlarla alakalı meseleler varsa bunları çözmek, belki eski dostlarla tekrardan bir araya gelmek gibi durumları tetikleyebilir. Bu Tabi biliyorsunuz burada çok ciddi hamleler yapmamak lazım. Ee, özellikle büyük hayaller, büyük idealler için çok ciddi adımlar Merkür Retro sürecinde atılmamalı. Ama eski projeler gözden geçirilebilir veya yeni proje için e, hani plan program defteri tekrar bir elden geçirilebilir ama e, imzalar, anlaşmalar, verilecek sözler bu tarihe denk getirilmese daha uygundur. 11 Mayıs'ta Jüpiter Koç burcu transiti başlayacak. E, önemli, neden önemli? Çünkü biliyorsunuz Jüpiter bir burçta ortalama bir sene kadar ilerliyor. Retro hareketleriyle beraber hesapladığımız zaman geçtiğimiz süreçte Balık burcunda sizin 8. evinizdeydi. Aslında tam anlamıyla Koç burcuna geçiyor de denemez birkaç aylık bir süreç olacak bu ama 2023'ün fragmanı niteliğinde tıpkı geçen e, sene söylemiş olduğumuz gibi. Bu konuya dair daha kapsamlı bir video gelecek elbette. Ama çok kısaca değinecek olursak Jüpiter'in 9. evinize geçişe ki kendi yücelimde olduğu e, evdir. Özellikle ufkunuzu çok geniş edecek sevgili Aslan Burçları. Keşif isteyeceksiniz. Araştırmak isteyeceksiniz, görmek isteyeceksiniz ee, ve bir şekilde yeni şeyler peşinde koşacaksınız. Yeni bir eğitim olabilir, yeni bir ülke olabilir, yeni bir şehir olabilir, ee, efendim yeni bir e, çevre olabilir, yeni insanlar olabilir ee, ve hani felsefeler olabilir, araştırdığınız felsefeler ve inançlar olabilir. Bu konularda aslında artık harekete geçeceğiniz bir süreçte yavaş yavaş Mayıs ayından itibaren sinyallerini vermeye başlayacak. Devam ettiğimizde 15 Mayıs tarihinde Güneş-Satürn karesi var. Ee, bu biraz özellikle ikili ilişkiler, ortaklıklar adına sorumlulukların ağır bastığı, biraz böyle keyifsiz aktivitelerle uğraştığımız bir sürece işaret etmekte. Ama hemen akabinde Güneş-Neptün etkileşimiyle beraber bu konuda da aslında ilahi bir destek geliyor. Yani bir takım sorumluluklar ve yükümlülükler var. Ee, partnerin veya ortağın bizi zorladığı durumlar da var ama bunların da çözümü hemen peşi sıra geliyor açıkçası. 16 Mayıs tarihinde çok önemli bir gökyüzü olayımız var. Nedir? Akrep Burcu'nda bir ay tutulması yaşayacağız. 25 derece Akrep Burcu'nda meydana gelecek bu tutulma. Tam bir ay tutulması ve sizin haritanızın da dip noktasında dördüncü evinizde. Şimdi biliyorsunuz tutulmalar kapsamı genişlemiş yeni ay ve dolunaylar. E, haliyle bu yeni ay ve dolunay enerjilerini daha yoğun bir şekilde hissettiğimiz... Ay düğümlerinin de bu gezegenlere eşlik ettiği etkileşimler. Ay tutulmaları aslında büyük kapsamlı dolunaylar. Dolayısıyla güneş ve ay karşı karşıya geliyor. Üstüne üstlük ay düğümleri de bunlara eşlik ediyor. Burada güney ay düğümü yönünde meydana gelecek bu tutulma özellikle aile hayatınız, yaşadığınız yer, kökleriniz, belki ebeveynleriniz, Konforlu hissetmiş olduğunuz alanla alakalı şöyle ufak bir sarsacak sizi. Yani güvenli alanınızdan çıkmanız gerekiyorsa, konfor bölgenizden çıkmanız gerekiyorsa bununla alakalı bir takım sinyaller ve mesajlar açıkçası almaya başlayacaksınız. Burada bir taşınma durumu söz konusu olabilir. Aile ile alakalı önemli değişimler olabilir. Sorumluluklar ortaya çıkabilir. Bir taraftan geleceğinizle alakalı radikal hamleler yaparken dur bakalım önce şu sorunu hallet diye size sistemin mesajları gelebilir sevgili aslan burçları. 18 Mayıs tarihinde Mars Neptün kavuşuyor. 24 derece balık burcunda 8. elinize işte hayallerini gerçekleştir. E, hayallerin için yeterli destek mevcut. Artık sen de harekete geç. Aksiyon al dedirten bir yerleşim bu. 19-20 Mayıs tarihlerinde Güneş'in Plütoyla ile Merkür'ün Jüpiter ile çok keyifli açıları var. E, burada özellikle kariyeriniz ve geleceğinizle alakalı artık bir takım değişimler adına... E, sistemin destekleri var, güçlü destekler var, güçlü kimselerden destekler görebilirsiniz. E, hani benim arkamda kimse durmuyor, ben yalnızım diye düşünüyorsanız işte o döngüyü kıracak yerleşimler bu tarihlerde e, söz konusu değerlendirmekte, görmekte tabii ki size bağlı. 21 Mayıs'ta Güneş İkizler Burcu transitine başlayacak. E, bu transit sizin haritanızda 11. evi hareketlendiriyor. Demek ki daha çok sosyalleşeceğiniz, hayallerinizin peşinden koşacağınız, kariyer gelirlerinize odaklanacağınız, büyük plan ve programlara odaklanacağınız bir süreçte başlıyor olacak. 23-24 Mayıs tarihleri çok keyifli, çok destekleyici, birçok harita için, birçok açıdan aslında destekler sunan yerleşimler var. Mesela Mars Plüto arasında, Güneş Jüpiter arasında, Merkür Mars arasında, Satürn Venüs arasında. Özellikle burada Balık burcu temalarının ve Koç burcu temalarının Koç burcu temalarının öne çıktığını görüyoruz. Demek ki sizin hayaliniz, hedefiniz, felsefeniz, projeniz neyse bu konuda destekleneceksiniz, bu konuda aksiyon alacaksınız. Bu konuda artık size harekete geçirecek, belki de yeni insanlarla tanışacaksınız veya yeni felsefeler keşfedeceksiniz. Sevgili Aslan burçları, 25 Mayıs'ta Mars Koç burcu geçişine başlayacak. Bu güzel Mars kendi güçlü olduğu alanda başlayacağı için bu yerleşime ve sizin yükselenize güzel dereceler yapacağı için. Seyahatler için, eğitimler için, hukuksal gündemler, belki dava açmak için, doğru avukatı bulmak için güzel bir süreç olabilir. 26 Mayıs'ta Merkür-Plüto üçgeni var ve 27 Mayıs'ta Venüs-Plüto karesi var. Biraz ikili ilişkilerde dikkatli olması gereken, özellikle birlikte çalıştığınız kişilerle olan ilişkilerinizde daha temkinli olmanız gereken bir süreç aktif olacak. 28 Mayıs'ta Venüs-Boğa-Burcu transitine başlıyor. Ee, burada özellikle kariyeriniz ve geleceğinizle alakalı şanslı etkileşimler söz konusu. Ee, güzel destekler görebileceğiniz, belki üstleriniz tarafından yüceltileceğiniz, toplum nazarında farkınızı ortaya koyacağınız yerleşimler var. 29 Mayıs'ta da Mars-Jüpiter kavuşacak. 3 derece koç burcunda yani bir hareketlilik var sanki yeni bir yere taşınıyorsunuz sanki yeni bir eğitime başlıyorsunuz yeni bir felsefeyi keşfetmeye çalışıyorsunuz belki hayatınıza yeni bir insan geldi onu keşfetmeye çalışıyorsunuz biraz bugüne kadar aşina olmadığınız bir yola girmiş veya girecek gibisiniz sevgili aslan burçları ay sonunda ise ikizler burcunda bir yeni ayımız var 30 Mayıs tarihinde 8 derece ikizler burcunda 11. evimizde Burada özellikle bir hayalin peşinden koşmak, yeni bir çevreye dahil olmak, artık hayalini gerçekleştirmek için gerekli mercilere başvurularını yapmak adına çok keyifli süreçler aktif olacak ee, sevgili Aslan Burçları. Evet Mayıs ayı yorumlarınız bu şekildeydi. Keyifli, huzurlu, sağlıklı, bereketli bir ay diliyorum sizlere. Kanalıma abone olmayı videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve yorumlarınızı aşağıda benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikusastölyece hesabı veya opikusastölyece.gmail.com adresinde kullanabilirsiniz. Sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın.